Merhaba arkadaşlar, ee, bize göre uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Ee, geçtiğimiz süreçte e, ay tutulması ile beraber benim de bazı sağlık sorunlarım oldu. Ee, en son 10 gün önce bir ses kaydı alabilmiştim. Ee, bir hafta önce video atabildim kanala. Ve son bir haftada oldukça zorlayıcı geçti. Sesime yeni yeni kavuşuyorum diyebiliriz. Ee, bu süreçte arayan, soran, destek olan Merak eden herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biraz daha yavaş yavaş toparlanmaya başlıyorum. Hemen bir haftalık yorumla video çekmek istedim. Biliyorsunuz zaten bu günlere dair bir video paylaşmıştım. En son videom bunlara dairdi. Ama yine de güzel şeylerden bahsetmek adına bu haftanın gündemini paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki geçtiğimiz birkaç haftalık süreç her birimiz için farklı farklı alanlarda zorlayıcı geçti. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa... Alma verme dengesini sağlamak adına kanala abone olabilirler, videoyu beğenebilirler, yorumlarını paylaşabilirler. Aynı zamanda YouTube'a gelen teşekkür butonu, yeni gelen teşekkür butonundan destek olmak isteyenler varsa kanala destek olabilir. Zaten katıl butonu uzun zamandır aktif biliyorsunuz. Şimdiden destekleyen, abone olan, alma verme dengesini gözeten herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve ben hemen haftalık yorumlara geçmek istiyorum. Şöyle bir e, özet geçecek olursak süreci aslında e, 7 Kasım tarihi itibariyle hatta 6 Kasım tarihi itibariyle Venüs-Uranüs karşıtlığıyla başlayan süreç oldukça zorlayıcı geçti arkadaşlar. 8 Kasım tutulması hem aldığı zorlayıcı açılardan dolayı e, hem de e, kavuştuğu sabit yıldızlardan dolayı e, Natal haritalarında tabii ki tetikleme yaşayanları hayli zorladı. Özellikle e, bizim kuşağımızın da tabi Plutus'uyla karşı karşıya geldiği için e, bu hatta da oldukça gergin bir hale getirdi. Biliyorsunuz zaten haritada Satürn yükseliyordu ve Satürn'ün de tutulmaya bir kare görünümü vardı. Yani e, ortalık biraz yangın yeriydi ama e, esasında ani gelişen bu durumlar birçok şeyi de görmemizi sağladı. Yani bugüne kadar ihmal ettiğimiz, gözden kaçırdığımız, önemsemediğimiz her ne varsa artık görmezden gelemeyeceğimiz hale geldi ve ona göre hayatlarımızda yeni dizaynlar, yeni prensipler e, aktif olmaya başladı. E, Tabi 25 Ekim'de başlayan akrep tutulması ile beraber ki biliyorsunuz akrep tutulması da sert etkiler olsa da aslında bu tutulmaya göre, ay tutulmasına göre oldukça hafif geçti. Ama artık 2023'e doğru yeni bir döngünün içerisine giriyoruz arkadaşlar. Çok daha keskin dönüşler yaşayacağız. Bilhassa 2023 Mart ayında bu süreçte artık geçtiğimiz bir yılın gündemlerini tamamlayıp çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Bu tutulmalarında bizlere vermiş olduğum mesajlar bu şekildeydi. Haftanın gündemine başlamadan önce aslında 10 Kasım tarihiyle başlayan, Venüs'ün Neptün üçgeniyle başlayan şanslı bir sürece de yavaş yavaş dahil olmaya başladık. Her yani ne kadar tutulmanın yoğun bir şekilde etkilerini hissetsek de. E, bu enerjiler biraz daha bizleri iyileştiren, biraz daha toparlayan, onar, onaran, ayağa kaldıran etkiler oldu. E, 12 Kasım'da da Mercury Neptün arasında yine bir üçgene çalıştı arkadaşlar. E, burada özellikle tabii Neptün'ün desteğiyle beraber, İçsel motivasyonumuz ve gücümüzle yeniden ayağa kalkma fırsatı bulduğumuz etkileşimler hayatımıza dahil olmaya başladı. Şimdi 14 Kasım haftasına döndüğümüz zaman 15 Kasım tarihinde özellikle çok önemli görünümler olduğunu söyleyebilirim. 14 Kasım pazartesi günü günün ilk yarısı biraz daha melankolik, biraz daha kafa karışıklığı içerisinde dalgın ve tam haftaya adapte olamamış gibi başlayacak olsak da 16 saat 16 sonrası biraz daha toparlanmaya başlayacağımız bir süreç aktif. 15 Kasım önemli bir tarih arkadaşlar. Zaten diğer videomda da bahsetmiştim. Çok güzel görünümler var. Bazı haritalara büyük şanslar vadeden görünümlerden bahsedeceğim şimdi sizlere. Merkür ve pürüt arasında güzel bir destekleyici görünümden bahsedebiliriz. Sabah saatlerinde meydana gelecek bu görünüm tabii ki hafta boyunca etkili olacaktır. Merkür 26 derece akrep burcunda, plüto ise 26 derece oğlak burcunda bulunacak. Akabinde yine e, yarım saat aralıkla güneş ve neptün üçgenin kesinleşiyor. Bu çok güzel bir görünüm arkadaşlar. Özellikle de 6 derecelik bir orpla e, tutulma bandını destekleyen bir görünümden bahsediyoruz. E, burada özellikle neptünün büyük desteği olacak e, tutulma hattında yaşamış olduğumuz sıkıntılara. Güneş 22 derece akrep burcunda, Neptün ise 22 derece balık burcunda bulunacak. Yine e, öğle saatlerinde 15 Kasım tarihinde Venüs-Jüpiter üçgeni de kesinleşiyor. Venüs 28 derece akrep burcundayken, Jüpiter'de 28 derece balık burcunda bulunacak. E, tabii Venüs ve Jüpiter'in iki iyicil gezegenin bu iyicil açısıyla beraber e, çok mucizevi etkilerde yaşayabileceğimizi söyleyebilirim, birçok haritası sahibi açısından tetiklenecektir bunlar. Özellikle dereceleri haritanıza entegre edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii biraz önce bahsetmiş olduğum gibi yani Mars, Neptün karesi, Satürn, Uranüs karesi evet bu alanları tetiklemekte ama bizler artık buralardan güzel görünümleri değerlendirecek fırsatları yakalamak durumundayız. Tabii ki tutulmanın etkisi bir günde iki günde geçmiyor arkadaşlar. E, artı eksi 3 ay boyunca etkili olan e, gökyüzü ola, olaylarından bahsediyoruz. Ama e, yine de en yoğun hissedilen süreci artık yeri, yeri, yerimizde bırakmış olacağız. Burada merkür plüto arasındaki görünümle beraber artık bazı kararlar alma eğiliminde olabiliriz arkadaşlar. Bu açı biraz daha artık bizim hayatımızın inisiyatifini elimizde almamız gerektiğini gösteren bir açıdır. Merkür-Akrep burcundayken özellikle e, daha derin düşünmek daha e, kapsayıcı bir düşünme biçimi olayın kökenine inmek sebebini çözümlemek nedenini keşfetmek gizli bir mesele varsa bunu açığa çıkarmak psikolojik bir sorun varsa veya bir sağlık sorunu varsa bunun tembelini kökenini keşfetmeye çalışmak Merkür Akrep'te çok etkili bir şekilde çalışır. Özellikle e, Merkür Akrep Burcu'ndayken tabii bir takım sırların açığa çıkması, çok derin duygular, derin kararlar. E, yani bu kararların şunu e, içereceğini söyleyebilirim. Özellikle sağlam bir altyapısı olan kararlar alacağız arkadaşlar. Yani geleceğimize dair bizi iyileştirmek adına, bizi şifalandırmak adına başlayacağız. E, Köken sorun her neyse bunu çözmeye yönelik bir takım adımlar atılması gerekiyor. Burada bizim de biraz eylem enerjisinde olmamız gerekiyor. Yine birçokları için önemli haberler, teklifler, görüşmeler mümkün gibi de gözükmekte. Güneş-Neptün arasındaki bu destekleyici görünüme baktığımız zaman özellikle burada kendimizi keşfetme yolunda büyük bir destek olacaktır. Yani ben kimim, benim ruhumun ihtiyacı ne, e, beni mutlu eden şeyler ne, benim travmalarım neler, e, nasıl iyileşebilirim, nereden başlayabilirim e, veya işte kurban psikolojisine girmiş olduğumuz alanlar varsa e, bu tuzağa neden hep düşüyoruz, neden bu girdaptan çıkamıyoruz. E, hayatımızdaki eril figürler, eril dişil prensipler, e, yine aynı zamanda geleceğimizle alakalı kararlar. Yine biraz daha derin konular aslında 8. ev ve 12. ev kapsamında değerlendirecek olursak şifa ile alakalı bir takım çalışmalar yapacaksa buradaki aslında derinlemesine bir inceleme ve o kökeni keşfettikten sonra bir iyileşme sürecine girme gibi bir etkileşim var arkadaşlar. Tabi bazı sırların açığa çıkması, çok sürpriz haberlerin alınması. Ee, sanatsal faaliyetlerin çok aktif bir şekilde çalışması, rüyaların, sezgilerin ilham kapısının açık olması yine mümkün e, bu tarihte. Ee, enerjiler çok daha e, keskin bir hale gelecektir. Yani e, burada edilecek dualar yapılacak, e, ritüeller veya işte bizim kendimizi inandırmış olduğumuz, kendi benlik algımızla alakalı inandırmış olduğumuz her ne varsa bu perde çok daha ince bir hale geleceği için bunu hayatımıza çekme sürecimizde çok daha hızlı olacaktır. Güneş-Neptün açısıyla birlikte. Yine hayallerimizi gerçekleştirmek veya geçmişte gerçekleşmeyen hayallerimiz varsa oradaki kurban psikolojisinden çıkıp yeni hayaller inşa edebilmek, yeni umutların peşinden koşabilmek. Yine... Güneş-Neptün açısıyla beraber aktive olacaktır. Ee, öğle saatlerinde ise Venüs-Jüpiter arasında bir üçgen açı var. Ee, bu da 28 derece akrep ve 28 derece balık burcunda meydana gelecek. Yani aslında bu haftanın en şanslı görünümleri akrep-balık bandında, belki de oğlak bandında, yani toprak ve su gruplarının 20 ile 30 derecesi arasında Diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki gezegen dizilimleriniz hangi gezegeniniz varsa o formda o yapıda e, ve o gezegen hangi evinizin yöneticisi ise o alanda e, bir takım şansları yakalama imkanı elde edebileceksiniz. Venüs ve Jüpiter arasındaki bu destekleyici görünüm tabii ki e, aslında tam bir şans ve mucize zamanını işaret etmekte. Özellikle mali konularda... <gülüyor> Destek beklediğimiz alanlar varsa bu destekleri hiç beklemediğimiz yerlerden bulabiliriz arkadaşlar. Yani şöyle bir şey gerçekten burada ilahi bir destek, ilahi bir dokunuş olacağını söyleyebilirim. Yani hiç tanımadığımız bir insan bize bir kapı açılabilir. Hiç tanımadığımız birinden destek görebiliriz. Hiç ummadığımız bir ilham alabiliriz. Birden bir rüya görürüz ve o rüyanın etkisinden farklı bir yola doğru gidebiliriz. Yani biraz daha aslında kaderi yönlendiren çok daha mistik ve sezgisel mesajların alınacağı bir hafta olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada bizim de bunları okuyabilmemiz, görebilmemiz, tespit edebilmemiz önemli. Yani bazen hayatın keşmekeş ve koşturmacası içerisinde ruhumuzun... Çağrılarına çok fazla kulak veremiyoruz veya ruhumuzu dinleyecek, kendimizle baş başa kalacak zaman bulamıyoruz. Ee, tabii bunu yakalayamadığımız zaman bu mesajları görmemiz de pek mümkün değil. Yani burada biz potansiyel okuması yapıyoruz ama o potansiyelin çalışması veya çalıştıktan sonra değerlendirilmesi tamamen kişilerin kendi iradelerine bağlıdır. Yani hiçbir gezegen hiçbir şekilde çaba göstermeyen. Emek göstermeyen bir kişiye destek olamaz arkadaşlar. Yani bunun için ufak da olsa bir adım atmak, bir görüşme yapmak, bir konuşma yapmak, dışarıya çıkmak veya şansını kovalamak veya düşünmek, en azından düşünmek veya hayatı okumaya çalışmak önemli olacaktır. Burada tabii Neptün'ün ve Jüpiter'in bu destekleyici görünümleri meydana gelirken aynı zamanda 15 Kasım haritasında bilhassa. Pallas velilitinde yengeç burcunda tam kavuşum yaptığını görüyoruz arkadaşlar bir derecelik bir orpla kavuşum yaptığını görüyoruz ve Plüto ile de karşı karşıya geliyor. Aslında burada gerçekten gizli ilimler, mistik bilgiler, derin konular. Tabii bunları nasıl çalıştırdığımız ve nasıl kullandığımız oldukça önemli çünkü Plüto -Lilit karşı karşıya bazen bunların negatif çalıştırılması anlamına da gelebilir ama. Ee, Pallas-Yerit kavuşumunun Akrep burcundaki Güneş-Venüs-Merkür kavuşumuyla ve balık burcundaki Jüpiter-Neptün kavuşumuyla e, bir üçgen, büyük üçgen oluşturduğunu görüyoruz arkadaşlar. Büyük su üçgeninin oluştuğunu görüyoruz ve gerçekten çok sezgisel, çok e, daha hislerin kuvvetli olacağı, çok büyük ilhamların alınacağı, e, bazı spiritüel yeteneklerin açığa çıkacağı, bazı spiritüel bilgilerin açığa çıkacağı. Kendimizi keşfetmeye başlayacağımız, köklerimizi keşfetmeye başlayacağımız, nereden geldik ve nereye doğru gidiyoruz, burada kendi potansiyelimiz nedir, kapasitemiz nedir bunları keşfetmeye başlayacağımız. Bizden saklananlar veya bizim sakladıklarımız, kendimizden bile sakladığımız şeyler varsa bunları keşfetmeye başlayacağımız ve ciddi bir şifalanma yaşayacağımız süreçten bahsedebiliriz. Duygularımız çok daha yoğunlaşabilir. Çok daha duygusal hissedebiliriz. Özellikle bir durum değerlendirmesi yaparken duyguların yoğunluğu ile karşı karşıya kalabiliriz. Ama o duygusallıktan çıkacak çok daha manevi bir enerji de bence aktif olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve biz bir şekilde bu duygularımızı veya bu ortaya çıkan yeteneğimizi de profesyonelce çalıştırma kabiliyetimizde olacaktır. Karşımızda her ne kadar maskülen ve... Manipülatif enerjiler olsa da yani bir güç savaşı içerisinde olduğumuz aşikar ama bunun arasından kendimize bir koruma çemberi oluşturmamız da mümkün gibi gözüküyor. Evet 16 Kasım tarihine geldiğimizde Venüs yay burcuna geçiyor. O akrebin... Biraz tehlikeli, biraz derin, biraz karışık ve manipülatif enerjisinden artık uzaklaşmaya başlıyoruz. İlişkilerde biraz daha rahat olacağımız, macera odaklı olacağımız, farklı ilişkiler yaşamak isteyeceğimiz, belki ilişki için seyahatlere çıkacağımız, yeni insanlarla tanışacağımız, daha çok paylaşmak ve aynı kafa yapısında olmak ya da birbirine bir şeylerin katılmasının önemli olduğu İlişkilerin daha aktif olacağı bir süreç. Venüs'ün yay burcu geçişi. Ee, yine daha e, farklı insanlarla tanışıp, daha farklı ortamlara girmek, kendimizi geliştirmek, kendimizi yetiştirmek, yurt ile alakalı gündemlerin peşinden koşmak. Ya da kazanç anlamında bakacak olursak, farklı alanlardan para kazanma, becerisi geliştirebilmek gibi temalar noktasında aslında Venüs enerjisinin yavaş yavaş biraz rahatladığını söyleyebilirim akrep burcundan çıkarken. 16 Kasım'da Merkür ve Jüpiter arasındaki üçgende kesinleşiyor. Yine 28 derece akrep ve 28 derece balık burcunda. Yani gerçekten çok büyük kararlar alabiliriz arkadaşlar bu hafta. Aslında birden fazla fırsatın veya birden fazla şansın, teklifin, görüşmenin veya imkanın da karşımıza çıkabileceği bir hafta olabilir. Yani e, her şey bazen e, ters giderken arka arkaya e, ters gitmeye devam eder. Bazen de e, güzellikler ve şanslar arka arkaya gelir ve hangisini seçeceğimizi veya e, nasıl bu güzellikle baş edeceğimizi düşünürüz. İşte böyle bir etki çalışabilir yine arkadaşlar. Özellikle su burçlarında dediğim gibi e, hak edişlerin yavaş yavaş alınmaya başlayacağı bir hafta gibi gözüküyor. Önemli görüşmeler, teklifler anlaşmalar, tanışmalar yine bu etkiyle beraber çalışabilir. 17 Kasım tarihinde Ay Başak burcuna geçiyor. Tabii biraz Ay Başak burcunda huzursuz, tedirgindir. Çok daha yerini rahat hissedemez. Biraz daha gündelik işler, hayatı planlamak, organize etmek veya karşımıza çıkan bu yenilik her neyse bunu hayatımızın hangi alanına oturtacağımızı tespit etmeye çalışmak için pozitifler esasında. Ve 17 Kasım'da aynı zamanda Merkür de yay burcuna geçiyor. Yani artık akrep enerjisi yavaş yavaş yay enerjisine geçtiği için biraz daha macera odaklı, biraz daha pozitif bakacağımız, biraz daha hayatı keşfetme yönelik daha bütünsel bir perspektiften değerlendirme yapacağımız bir süreç aktif olacaktır. Aynı zamanda ateş ve hava gruplarına da güzel açılar aktif olmaya başlayacak bu geçişle beraber. 19 Kasım gününe geldiğimizde ise 19 Kasım günü de önemli arkadaşlar. Ee, videonun başlangıcında da belirtmiştim. Ee, 19 Kasım gününün ilk saatlerinde gece saatlerinde 18 ve 19 Kasım aralığında. Güneş ve pürüt arasında çok güzel bir görünüm var. Yine 26 derece akrep ve 26 derece oğlak burcunda meydana geliyor. Özellikle kariyerimiz ve geleceğimiz için Elif figürlerden destek görmek, otorite konumundaki kişilerden desteklenmek, güçlü kimselerin yanımızda olması veya işte onlardan herhangi bir yardım talebinde bulunduysak bunların olumlu karşılanması gibi temalar aktif. Ancak 19 Kasım günü saat 19 civarında mars neptün karesi kesinleşiyor. Dediğim gibi aslında evet bugün kesinleşiyor ama e, biz bu etkiyi aşinayız arkadaşlar. Mars retrosu başladığından beridir e, biraz daha sert bir şekilde yaşamaya başladık bizler bu etkiyi ama e, birkaç aydır zaten bu görünümü hissediyoruz. Mars 22 derece ikizler burcunda, Neptün ise 22 derece balık burcunda bulunacak. Bu band özellikle değişken burçların yine 20 ile 25 derecesi arasında Gezegeni, yükseleni, alçalanı olanlar, yani ikizler, balık, başak ve yay burcunda çok daha sert bir şekilde etkileniyor. Zaten Mars retrosunda biraz sarsılan burçlar bunlar. Burada özellikle tabii ki biraz yıkıcı enerjiler var. Hayallerimiz, hedeflerimiz, eyleme geçme potansiyelimiz, kendimizi kandırdığımız alanlar, belki birçoğumuz için sağlık problemleri, sağlıkla alakalı sorunlar, fiziksel sorunlar yine olabilir. Ee, psikolojik rahatsızlıklara yatkınlık yine bu dönemde biraz daha artabilir. Ee, yalan dolan, entrika yine bu süreçte aktif olabilir gibi gözüküyor. Ama e, genel hatlarıyla bu haftanın güzel görünümleri olduğu için bu enerjiyi çok da yoğun hissetmeyeceğiz. Zaten e, önümüzdeki haftanın biraz sonlarına doğru hissedilmeye başlanan bir enerji ama bu e, Dediğim gibi zaten aşina olduk artık biz bu etkiye. Tutulmada zaten bu döngü de meydana gelmişti. 19 Kasım günü aynı zamanda ay terazi burcuna geçiyor ve hafta sonunda biraz daha ikili ilişkilere odaklandığımız, biraz daha uyum ve ahenk peşinde koştuğumuz bir e, kapanış olacak hafta kapanışı. E, bu süreçte özellikle partnerimize, e, muhatabımıza e, veya birlik duygusuna hizmet etmeye yönelik e, eylemlerde bulunmak söz konusu olabilir arkadaşlar. Hafta sonu biraz daha... Mars Neptün karesi haricinde sakin geçebilir gibi gözüküyor. Evet bu haftanın etkileri bu şekilde. Bir sonraki haftalarda özellikle e, tabii ki hem bu Mars Neptün karesi çok daha hissedilir olmaya başlarken bir taraftan da bir yeni ayımız olacak. E, onu da inşallah diğer videolarda sizlere aktarmaya çalışacağım. Bakalım e, 12 burcu neler bekliyor? E, bu hafta itibariyle bunları aktarmaya çalışacağım şimdi. Hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları bu hafta özellikle mali konularla alakalı yaşamış olduğunuz sorun ve sıkıntıları iyileştirebilecek destekler bulacaksınız. E, rüyalarınız bu hafta çok aktif olabilir. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Kendinizi dinlenmeye aldığınızda biraz elinizi eteğinizi e, olaylardan çektiğinizde çok daha rahat hissedeceğiniz ve yaşanan süreçleri gözlemleyebileceğiniz bir hafta olacaktır. Aynı zamanda kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı da önemli kritik kararlar verme eğiliminde olabilirsiniz. Bu süreçte belki eşinizden veya yakınlarınızdan destek de görebileceğiniz bir hafta. İş kurmak veya kredi başvurusunda bulunmak veya sadece bir manevi destek almak gibi ihtiyacınız varsa bu alanda da şanslı etkiler mevcut gözüküyor sevgili koç burçları. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba boğa burçları. Bu hafta özellikle biraz toparlanmaya başlıyorsunuz. Aslında gerçekten sizin kendinizi keşfetmeye başladığınız süreçler. Bu süreci yaklaşık bir yıldır yaşıyorsunuz. Kendinizi tanıyorsunuz. İlişkiler yoluyla kendi ihtiyaçlarınızı keşfetmeye başlıyorsunuz. İlişkilerde yaşanan karmik döngülerden artık yavaş yavaş sıyrılmaya başlayacağınız bir hafta olacak. Ee, hayallerinizi gerçekleştirmek adına... Çok güzel haberler alabilirsiniz bu hafta özellikle. Bir seyahate çıkmak, ortamdan uzaklaşmak, belki yurt dışı planınız varsa bununla alakalı adımlar atmak adına da keyifli bir hafta. Ee, yeni bir eğitime katılabilirsiniz, biraz uzaklaşabilirsiniz. Sosyalleşmek için de çok uygundur. Yeni dostluklar ve arkadaşlıklar gerçekten size büyük kapılar açabilir gibi gözüküyor bu hafta itibariyle. Aynı zamanda siz de kendi inançlarınızı, kendi değer yargılarınızı güncellemeye alacaksınız. Yani gerçek sizi artık yavaş yavaş tanımaya başlıyorsunuz sevgili boğalar. Mutlu bir hafta olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Sevgili ikizler, burçları, geçtiğimiz süreçte biraz iş hayatınız, gündelik rutinleriniz ve sağlığınızla alakalı dengesizlikler yaşamış olabilirsiniz. Artık yavaş yavaş toparlanma sürecindesiniz. Özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı belirsizliklerden geçtiyseniz bu alanda ciddi şanslar yakalayabileceğinizi söyleyebiliriz. Hatta birden fazla iş, birden fazla teklif ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. İş hayatınızla alakalı önemli ve güzel e, gündemler mevcut. E, çok güzel teklifler alabilirsiniz. Üstleriniz tarafından desteklenebilirsiniz. Dediğim gibi birden fazla alanda aynı anda e, mücadele verebilirsiniz. Ve biraz daha hayatınızı yoluna koymaya başlayacağınız bir süreç aktif olacaktır. Aynı zamanda birilerinden destek görmek, maddi veya manevi anlamda desteklenmek gibi konularda da hiç ummadığınız yerlerden gelen desteklerle beraber Toparlanmaya başlayabilirsiniz sevgili ikizler, burçları. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili yengeçler. Bu hafta gerçekten sizin için oldukça şanslı olacak gibi gözüküyor. E, artık olaylara biraz daha profesyonelce bakabildiğiniz ve şansınızın peşinden koşabildiğiniz bir hafta olacak. Yeni aşklar, yeni heyecanlar, yeni projeler için oldukça Güzel bir hafta. Özellikle çok güzel bir teklif alabilirsiniz. Bununla beraber belki çıkacağınız bir seyahat sonrası, yeni tanışacağınız bir insanla beraber alacağınız bir karar veya uzak mesafe ilişkisi, bir aşk veya gönül meselesi dahi olabilir. Bu alanlarda oldukça şanslısınız. 7. evden de güzel destek aldığınız için özellikle bu dönemde başlayan ilişkiler veya ortaklıklar oldukça uzun vadeli. Olabilir gibi gözüküyor. Gerek profesyonel yaşantınız gerek özel yaşantınız olsun. Artık e, şansın sizinle beraber olacağı bir hafta gibi gözüküyor sevgili yengeçler. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Sevgili aslan burçları sizlere de geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten çok zor süreçlerden geçiyorsunuz. Bu hafta biraz daha toparlanmaya başlıyoruz. Özellikle aile içerisinde yaşanan o kaotik durumun biraz çözümlenmeye başlanacağı. Ee, belki bir taşınma, yer değişimi veya ev içerisindeki huzursuzlukların telafi edileceği bir hafta olabilir. Ee, bununla beraber e, mali anlamda sıkıntılar yaşadıysanız bunları da çözüme adına alternatif yollar keşfedebilirsiniz bu hafta itibariyle. Ee, aynı zamanda... İş hayatınızla alakalı da pozitif gelişmeler olabilir, kendinize yeni bir düzen kurmak, belki birçoğunuz evini taşıdı, belki birçoğunuz mesleğini bıraktı. Yani yeniden bir düzen inşa etmek adına güzel gelişmeler olacak bu hafta itibariyle. Umarım değerlendirebilirsiniz. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Sevgili Başak Burçları. Bu hafta siz de şanslısınız oldukça. Özellikle geçtiğimiz süreçte biraz kafa karışıklığı yaşadığınız, duyduğunuz haberlerin, yapılan konuşmaların sizi fazlasıyla sarstığı bir süreci geride bıraktınız ama artık yeni kararlar alma arefesindesiniz. Burada özellikle çok güzel teklifler, projeler, fikirler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni ortaklıklar, birliktelikler. İlişkiler adına da oldukça şanslı bir haftada olacaksınız. Yine birçok Başak Burcu için yeni aşklar, yeni projeler, heyecanlı girişimler, belki çocuk haberi gibi temalarda ön planda olabilir. Yaratıcılığınızı çalıştıracağınız ve kendinizi keşfetmeye başlayacağınız bir hafta olacak. İçiniz biraz daha kıpırdamaya başlayacak bu hafta itibariyle sevgili Başaklar. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba terazi burçları. Ee, bu hafta itibariyle artık mali konulardaki sıkıntıları yavaş yavaş telafi etmeye başlıyorsunuz. Özellikle gelir gider dengesi, hak ettiğiniz kazancı elde etmek veya edememekle alakalı yaşamış olduğunuz sorunlar bu hafta biraz daha çözüme kavuşuyor. Ummadığınız yerlerden mali fırsatlar karşınıza çıkabilir. Eşinizin maddi durumuyla alakalı pozitif gelişmeler olabileceği gibi yeni bir işe girmek, iş teklifi almak, yeni bir düzen inşa etmek adına da fırsatlar ile karşı karşıya kalacaksınız. Aile içerisinde de yine pozitif etkileşimler çalışabilir. Yine ev alma gibi planı olan teraziler varsa bu alanda şanslı etkilerde. Çalışabilir gibi gözüküyor. Artık daha huzurlu olacaksınız. Biraz daha stabilizasyon sağlamaya başlayacaksınız. Ve biraz nefes almaya başlayacaksınız. Sevgili teraziler. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Sevgili akrep burçları. Sizlerde oldukça zorlandınız. Geçtiğimiz süreçte bu tutulmalarla beraber. ilişkilerinizde, Muhataplarınızla olan bağlantılarınızda. Gerçekten çok ekstrem durumlar yaşamış olabilirsiniz. Artık bu süreci yavaş yavaş atlatmaya başlıyoruz. Bu hafta itibariyle, özellikle geçtiğimiz süreçte. İlişkileriniz biraz sarsıldı ve tam anlamıyla kopmadıysa şayet artık onları iyileştirebilecek bir fırsat olacak bu hafta. Ee, aynı zamanda e, çok daha mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız akrep burçları yeni aşklara yerken açabilir. Çocuklarınızla alakalı pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bununla beraber çok güzel teklifler alabilirsiniz. Ortaklık teklifleri, ilişki teklifleri desteklendiğinizi hissettirecek etkileşimlerde aktif olacak gibi gözüküyor. Ee, sevgili akrep burçları güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Sevgili yay burçları. E, geçtiğimiz süreçte birçok yay burcu bazı sırları e, öğrendi. Bazı gizli konular açar çıktı veya birçoklarını sağlık problemleri veya iş hayatınızla alakalı düzensizlikler yaşadınız. Şimdi ise artık... E, o farkındasınız. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Ailenizle alakalı temaların farkındasınız. Kendinizi iyileştirmeye başlıyorsunuz. Kökten bir çözüm bulmaya başlıyorsunuz sevgili yaylar. Yani sorunun kökeni ve temeline dair zaten bir takım mesajları tutulma bandında aldınız. Burada artık bir iyileşme, kendi değerini keşfetme, kendi varlığını kabul etme ve kendi varlığına şükretme, kendiyle ilerleme. Meseleyi halledemediği zaman sürekli çatlak sesler duyacağını keşfeden yayların özellikle artık biraz daha içe dönüp biraz daha ruhunu doyurmaya odaklanacağı bir hafta olacak. Rüyalarınız çok aktif olabilir. Hiç ummadığınız yerlerden destekler görebilirsiniz. Ailenizle alakalı pozitif gelişmeler olabilir ve gerçekten korunduğunuzu veya yalnız olmadığınızı hissedeceksiniz gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın sevgiler. Sevgili Oğlak Burçları, bu hafta siz de şanslı burçlar arasındasınız. Özellikle burcunuzdaki Plüton'un çok destekleyici görünümleri olacak. Burada çok güzel haberler alabilirsiniz. Birden fazla teklifle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yakınlarınız ve kardeşleriniz, belki etrafınızdaki insanların hayatlarında yaşanan güzel gelişmelerde sizi oldukça mutlu edebilir. Daha sosyalleşebilirsiniz bu hafta itibariyle bilhassa. Yine kariyer gelirlerinizin artması, yeni gruplara girmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni dostluklar kurmak... Uzun vadeli planlar ve hayaller için bazı ilk adımları atmak adına oldukça şanslı ve keyifli bir hafta olacak sizler adına. Umarım güzel bir hafta olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Sevgili kova burçları sizde geçtiğimiz süreçte oldukça zorlayıcı bir dönem yaşadınız. Özellikle ailenizle alakalı, yuvanızla alakalı, içsel huzurunuzla alakalı, köklerinizle alakalı büyük yüzleşmeler yaşadınız. Artık bu hafta itibariyle biraz daha şifalanmaya başlıyor enerjiler. Geleceğinizle alakalı çok önemli kararlar alabilirsiniz bu hafta. Özellikle iş hayatınız, kariyeriniz, gelirlerinizi artırmak, kendi değerinizi keşfetmek, kendi varlığınızı kabul etmek, travmalarınızdan sıyrılmak, korkularınızdan uzaklaşmak adına artık bu kararı alıyorum ve ben bu karar doğrultusunda geleceğimi yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyorum diyeceğiniz gündemler var. Bu sert kararları alma noktasına zaten sistem size oldukça sınadı. Ama artık gerçekten destekleneceğiniz bir etkileşim var. Bu hafta gelen tekliflere karşınıza çıkan gündemlere daha çok dikkat edin. Gerçekten sizin geleceğinizi şekillendirecek gündemler olabilir gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Sevgili balık burçları bu haftanın en şanslı burçlarından birisi sizsiniz. Jüpiter gerçekten bu hafta Neptünle beraber burcunuzda şans dağıtıyor. Özellikle zaten akışa teslim olursanız, teslimiyet içerisinde yaşarsanız ve olanların sizin hayrınıza olduğunu kabul ederek yeni gelen konulara da kendinizi açabilirseniz oldukça keyifli şeyler yaşayacağınızı söyleyebilirim. Hayallerinize ulaşmak adına mucizevi etkiler yaşayabilirsiniz. Bununla beraber yeni yerler keşfetmek, yeni ülkeler, yeni insanlar, yeni eğitimler, yeni bakış açıları veya felsefeler keşfetmek adına da çok güzel bir hafta olacak. Bu hafta öğrendikleriniz, duyduklarınız, okuduklarınız, gördükleriniz gerçekten hayat bakış açınızı değiştirecek ve güncelleyecek ve hayata karşı daha pozitif bakmanızı sağlayacak. Hayallerinize ulaşmanız adına umudun her zaman var olduğunu kabul etmeye başlayacaksınız sevgili balıklar. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umarım gerçekten mucizeler yaşayacağınız bir hafta olur. Ve artık tutulmanın o zorlayıcı etkilerini üzerimizden atarız diye umut ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yine aşağıdaki linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Beni Instagram hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için opikusastroloji.com adresi veya Instagram opikus adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.